Alize ve Nedim duvar tırmanma yarışındalar, Alize'nin duvardaki yüksekliği a eşittir 1 bölü 3t artı 5 denklemiyle verilmiş. Burada a, Alize'nin t saniye tırmandıktan sonraki yüksekliği. Nedim yarışı Alize ile aynı zamanda başlamıştır ve o da sabit bir hızla tırmanmaktadır. Onun yüksekliği ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Kim daha yüksekte başlamıştır? Başladıkları noktanın yüksekliğini karşılaştırabilmemiz için önce t eşittir 0 iken hangi yükseklikte olduklarını bulmamız gerekiyor. t eşittir 0 iken yani yarış başladığında yükseklikleri neydi? Alize'nin yüksekliğini denkleme bakarak hesaplayalım. t eşittir 0 olduğunda 1 bölü 3 çarpı 0, 0 eder, artı 5, alize 5 adım yükseklikteymiş, 5 feet. T eşittir 0 kenaizenin yüksekliği 5 adım. Şimdi tabloya bakarak Nedim'in yüksekliğini hesaplayalım. Bunu değişik yollarla bulabiliriz. Örneğin bu tabloyu geriye doğru tamamlayabiliriz. Buraya küçük bir tablo çizelim. Burada süre, burada da Nedim'in yüksekliği olsun. Nedim'in yüksekliğini n ne ile gösterelim. N ne, Nedim'in yüksekliği. T eşittir 6 saniye olduğunda duvardaki yüksekliği 6 adım. T eşittir 8 olduğunda yükseklik 7. T eşittir 10 olduğunda yükseklik 8 adım. Peki burada neler oluyor? Her 2 saniye geçtiğinde Nedim'in duvardaki yüksekliği 1 adım artıyor. Bunu geriye doğru da hesaplayabiliriz. Eğer 2 saniye çıkarırsak 4 saniyeye gelirsek yüksekliği 1 adım azalacak. Eğer 2 saniye daha geriye gelirsek, yüksekliği bir adım daha azalacak. Bunu yapabiliriz çünkü tırmanma hızının sabit olduğunu, değişmediğini biliyoruz. Eğer başlangıç zamanına t eşittir 0'a geri gelirsek, Nedim'in yüksekliği 3 adım olacak. Halize Nedim'den daha yüksekte başlamış. Yani doğru seçenek bu olacak. Bu soruyu tabii farklı bir şekilde de çözebilirdik. Nedim için Alize gibi bir denklem yazabilirdik ve t eşittir sıfır değeri için sonucu bulurduk. Bunu yapmak için Nedim'in yüksekliğini sürenin bir fonksiyonu olarak yazmalıyız. Bu fonksiyon da doğrusal bir fonksiyon olacak çünkü Nedim de Alize gibi sabit bir hızla tırmanıyor. Denklemi yazalım. N eşittir m yani eğim artı t süre artı b. Bu da sabit. m'yi, yani eğimi ve Nedim'in başlangıç pozisyonunu nasıl bulacağız? Eğim, yükseklikteki değişim, bölü, süredeki değişim, değil mi? Süre 2 yükseldikçe yüksekliğin 1 arttığını biliyoruz. Yani m, 1 bölü 2'ye eşit olacak. Nedim her saniyede 1 bölü 2 adım yükseliyor. Şimdi m değerini denkleme yazabiliriz n eşittir 1 bölü 2 t artı b. Peki, b'yi nasıl bulacağız? b'yi bulmak için tablodaki değerleri kullanabiliriz. Bu değerlerin her birisi, her bir tanesi bu denklemi geçerli kılacak. 6'yı kullanalım. Süre 6 olduğuna yüksekliğin de 6 olduğunu biliyoruz. Denklemimiz 6 eşittir 1 bölü 2 çarpı 6, artı b şekline dönüştü. Yani bu da 6 eşittir 3 artı b. Her iki taraftan 3 çıkarırsak b'nin 3 eşit olduğunu buluruz. Kolay. Nedim'in yüksekliğinin süreye göre fonksiyonunu bulduk. n eşittir 1 bölü 2 t artı 3. Aynı Alize'nin denklemine benzedi. Şimdi t eşittir 0 iken Nedim'in yüksekliğinin 3 olduğunu bulabiliriz. Başlangıçta Nedim'in yüksekliği, Alize'nin yüksekliğinden daha az.